Andaşla Sağlık Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün bağışıklık sisteminize doping etkisi yapacak şahane bir tarif yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bir limonun kabuğunu rendeliyoruz. Biraz taze zencefil rendeliyoruz. Toz zencefil de kullanabilirsiniz. Üzerine zerdaçalı ekliyoruz. Biraz taze çekilmiş karabiber. Kırmızı toz biber. Rendelediğimiz limon kabuklarını ekliyoruz. Bir diş sarımsak. ...ve üzerine bal ekliyoruz. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bu karışımı isterseniz sabahları bir tatlı kaşığı aç karnı içebilirsiniz... ...ya da bir fincan sıcak suyun içerisinde karıştırıp çay olarak tüketebilirsiniz. Daha fazla tariften haberdar olmak için Silver Line hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.